Evet arkadaşlar aldatan kadın nasıl davranır? Normalden daha düşünceli davranıyor. Bir şey yaptığı zamanlarda kendini affettirmek için yaptığı gibi ne yapsanız kızmıyor. Aşırı ilgi ve hassasiyet suçluluk duygusunun sonucu olabilir. Size hediyeler alıyor hatta çok fazla hediye alıyor. Bunlar suçluluk hediyeleri olabilir. Size hediye vererek ilgi göstermesi kendisini daha iyi hissetmesini sağlayabilir. Davranışları içinizde bir sıkıntı yaratıyorsa, bir şeylerin ters gittiğini hissediyorsanız dikkat. Gerçekleri görmek için kör olmayı tercih ediyor olabilirsiniz. Onun alışkanlıklarını, rutinini ve isteklerini hiç kimse sizden iyi bilmez. Yani bunlarla ilgili değişiklikler şüphelendirici olabilir. Sizinle sürekli olarak tartışıyor. Bu tür sebepler onun evden kolayca çıkıp aşağı ile buluşması için sebep olabilir. Aldatan kimse aklı karışık olduğu, kararsız kaldığı zamanlarda böyle davranır. Tartıştığınızı veya kavga ettiğinizde sözü ayrılığa getiriyor mu? Eğer ayrılırsak ne yaparsın? Ya da eğer bize bir şey olursa seni her zaman bir arkadaş gibi seveceğim gibi cümleler kurarsa dikkatli olun. Genel olarak ilişkiniz hakkında oldukça negatif düşünceleri olabilir. Sizden ayrılıp hayatını diğer kişiyle geçirmeyi düşünebilir. Son zamanlarda çok aksi ve huysuz hale geldi. Siz onunla iken huzursuz davranıyor. Eğer ilişkiniz uzun zamandır devam ediyorsa aranızdaki sorunları yumuşak bir şekilde çözmeye çalışır. Eğer sorun başka ise ve işin aldatma varsa işin içinde ayrılık kaçılmazdır. Sizinle konuşmuyor. Birlikte yaşıyorsunuz ama iletişiminiz yok. Soğuk ve sizin düşüncelerinizle ilgilenmiyorsa bunu önemseyin. Müzik sevki bir anda değişti. Alışkın olduğu tarzın dışında müzik dinliyorsa aşık olduğu kişinin zevklerine uyum sağlıyor olabilir. Kişisel özgüvenini kaybetti. Suçluluk duygusu nedeniyle güvensizlik oluşur ve dışarı çıkmak istemez. Başkalarının ne düşündüğünü önemse. Sürekli başka birinden söz ediyor. Bu kişiye karşı asla farklı hisler beslemediğini söylüyorsa, gizli olarak onu çekici bulduğunu gösteriyor olabilir. Daha önce çekici bulduğu, beğendiği şeyleri beğenmiyor, eleştiriyor. Sizin zararsız tavsiyenizden rahatsız oluyor. Eve çocuklara ve size olan ilgisi azaldı. Siz etraftayken kapıları kapatmaya başladı. Örneğin banyo kapısını kapatıyor, giyinirken yanınıza çıplak kalmamaya özen gösteriyor. Aldatan eşler kendilerini fiziksel bir usul olarak eşlerinden uzak tutmaya başlayabilir. Size iltifat etmeyi bıraktı. Artık seni seviyorum demiyor. Onun için çok bir şeyler yaptığınızda, çok hoş bir şeyler yaptığınızda suçlu hissediyor. Onu desteklemeniz onun için iyi bir şeyler yapmanız ne yaptığını hatırlamasına düşünmeye zorluyor. Sizin onu aldatmanız mümkün olmadığı halde sizi kendisini aldatmakla suçluyor. Sizinle olmak yerine arkadaşlarıyla vakit geçiriyor. İlişkinizin geleceği konusunda ilgilenmiyor. Sıcakkanlı, seveceğim biri olmayı bıraktı. Sizinle birlikte olmak, yapmak, konuşmak yerine kitap okumayı veya tv izlemeyi tercih ediyor. Birlikte olmak yerine sürekli bir arkadaşı, komşu, patron gibi kişilerle ilgili problemlerinden söz ediyor. Onunla ilgili dikkatinizi çeken bazı konularda klişe açıklamalar yapıyor, şakaya vurup geçiştiriyor. Çocuklarınızdan normalden daha az ilgi gösteriyor. Çocuklarınızda bir şeylerin yanlış gittiğini fark edip size söylüyor. Duygusal olarak sizden uzak duruyor. Ve neden olduğunu sorduğunuzda net şeyler söylemiyor. Kişisel olarak izlediği şeyler arttıysa bunları tartışmama konusunda aşırı derecede korumacı davranıyor. Uykusunda bilmediğiniz olayları veya birinin adını sayıklıyor. Sabah uyandığında korkmuş veya kafası karışmış görünüyor. Bu hangi yatak odasında ve kiminle birlikte olduğunu anlamında telaşından Anlama telaşından kaynaklanabilir. Arkadaşlarınız davranışlarına bakarak bir sorun olup olmadığını soruyor. Yakın arkadaşlar ve aile üyeleri sizi dışarıdan gözlemleyen birileri olarak sizinle ilgili genel bir değerlendirme yapabilir. Doğal ve normal sorularınıza bir şey araştırıyor musunuz gibi algılayarak ters cevaplar verir. Uyku düzeninde ve şeklinde değişiklikler var mı? Açıklanamayan kabuslar, uykuda konuşmalar, huzursuz veya çok ayarcağında uyumalar, aldatılma işaretçisi olabilir. Eşiniz son zamanlarda telefonda çok fazla ya da fısıldayarak konuşuyor ve sizi gördüğünde telefonu hemen kapatıyor. Belki de kendine yeni bir e-mail hesabı açtı ve sizin bundan bahsetmiyor. Dünyadan haberiniz yok. Evet arkadaşlar işte bu maddelere dikkat edin. Ee, teşekkür ederiz. Devam. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Hayatı daha ilginç kılan 30 garip bilgi arkadaşlar. Her videomuzun sonunda böyle.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 sağ altta kutucuğumuz var. Oradan tıkladığınızda bütün videolarımız orada geliyor. Her terden, her dilden videolarımız orada mevcut. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bizi izlemeye devam ederseniz, beğenirseniz, yorum yaparsanız seviniriz. Ee, i̇ddia formüllerimizi tutturan arkadaşlar ee, yorumlarını yazıyorlar. Hayırlı olsun. Güzel ee, şeyler, yorumlar geliyor. Bizi izlemeye devam ederseniz, bizi sevindirirsiniz arkadaşlar. Hayırlı günler, hayırlı işler, bol şanslar.